Koç Burcu Erkeği nasıl Tavlanır. Koç Burcu Erkeği ile randevumuz var, dikkatli olmalısınız. Koç Burcu Erkeği baskılı bir kişiliğe sahiptir. Konuşmayı sever, tartışmalarda sizi yenmeye çalışır. Ancak hiçbir zaman konuşmuş olmak için konuşmaz. İkna etmeyi ve lafının dinlenmesini sever. Size düşen rol onu dikkatle dinlemek ve alından olmamaktır. Konuştuğu konu hakkında sorular sormalısınız. Söylediklerini mimiklerinizle onaylayarak. Konuyla ilgilendiğinizi anlamasını sağlamalısınız. Koç erkeğin patafatsızlığa varan açık sözlüğüne alışmalısınız. Düşündüğünü küt diye söyler. Ancak olumsuz özelliklerinizi belirtmekten kaçınmadığı gibi beğendiği şeyleri söylemekten de hiç geri kalmaz. Koç burcu erkeği tabiri üzere sert bir erkektir. Asabiyetiyle ünlüdür. Duygularını çok yoğun yaşayan koç erkeğinin zekası, aklı, duygularıyla doğru orantılıdır. Düşünülmeyeni hemen söyler, görülmeyeni hemen görür, takip eder. Bu yüzden kendisi gibi zeki ve akıllı kadınları bilir, hoşlanır. Onunla konuşmaya başladığınızda kelime oyunları yapın. Zekanızı göstermekten tereddüt etmeyin. burcu erkeği kendi fikirleri olan ve fikirlerini cesaretle savunan kadınlardan hoşlanır. İlk görünüm onun için çok önemlidir. burcu erkeği kendine çok güvenir. Bu yüzden kendine güvenen kadınlardan gözü hiç korkmaz. Eğer kıyafetiniz uygun değilse baştan kaybettiniz. Cesur olmaktan korkmayın. Derin bir dekolta kıyafet, göz kamaştıran bir saç modeli onu tavlamanız için mutlaka olmazsa olmazdır. Unutmayın o iyi kadını değil en mükemmel kadını arar. Kadınlığınızı kullanmaktan hiç mi hiç geri kalmayın. Gösterişli kadınlardan hoşlanır. Ancak bu mutlaka manken gibi olmanız demek değildir. Koş burcu erkeğinin aradığı, istediği, kendine has bir özelliğiyle dikkat çeken alındı. Bir, özelliğe, bir özelliğiyle parlayıp, alımlı da olabilir tabii, başka bir özelliğiyle de parlayıp, onu gururla taşıyan kadınları sever. Bir kusurunuz varsa o kusuru saklamak yerine avantaja çevirmeye bakın. Onun için hiçbir kadın, kendiyle barışık ve kendine güvenen bir kadın kadar çekici olmaz. Diyelim ki randevunuza geç kaldınız, yandınız, acelecidir, tez canlıdır. Bekletmekten ve bekletilmekten hiç haz almaz. Zamanı çok ama çok değerlidir. Boşa harcayacak bir dakikası bile yoktur. Bu yüzden onun canını gereksiz sorularla sıkmamaya özen gösterin. Koşburcu erkeğinin en nefret ve gıcık olduğu şey yalandır. Kimse yalandan hoşlanmaz ancak Koşburcu erkeği kolay güvenebildiği kadar güveni çabucak sarsılır. Dürüst olun, açık olun, yalan söylemeyin. Hatalarınız varsa kabul edin. Bu onda daha çok dikkat çekici bir his uyandıracaktır. Özgürlüğüne çok ama çok düşkündür. Sevdiği kadının dert ortağı olmasını ister. Ancak fazla ilgi onu bunaltır. İlişkileri aradığı şey dostluktur ve arkadaşlıktır. Bu yüzden ona ne yapması gerektiğini söyleyip annelik yapmaya çalışmayın. Sınırlarına ve özgürlük duygularına saygı duyun. Böyle bir beraberlikte o da sizin alanınıza saygı duyacak ve ilişkiniz daha güzel olacaktır. Evet arkadaşlar, seven erkek nasıl anlaşılır, aşık olan erkek nasıl anlaşılır bu videomuzda?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 Hatta bazıları işlerini bile değiştirebilir. Sevnen erkek kadının hoşuna gitmeyeceğini düşündüğü kimi alışkanlıklardan kurtulmak ister. Bunun için çalışır. Eğer bir çirbi de bunlardan kurtulmak mümkün değilse, erkek çok profesyonel bir biçimde bu kusurları gizlemeye başlar. da alkolik sevgililerin bu kötü alışkanlıklarını flörtün ilk günlerinde çok ustaca saklayabildikleri çok iyi bilinen bir gerçektir, arkadaşlar.